bu kol saati ürünle ilgili ilk bakışa geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapacağım videonun sonunda ankete katılmayı unutmayın çünkü bu ankette bu ürünü kaç kişinin tercih edip etmediğini görebileceğiniz gibi aynı zamanda açıklama kısmındaki internet adresinden de ürünle ilgili alternatif fiyatlara ve kullanıcı yorumlarına ulaşabilirsiniz gelelim Rebook call saatine eminim görür görmez siz de almak istediniz her iki saatte birbirinden fazlasıyla şık mavi olan saat sadece erkekler için dijital olan saat ise hem bayan hem erkekler için bence harika bir seçenek olacak dijital olan saat dijital olan saat 100 metre su geçirmezlik özelliğine sahipken analog saat ise 50 metre su geçirmezlik vaat ediyor Aslında saatler hakkında fazla anlatılacak bir şey yok Aynen gördüğünüz gibi konuyu hemen toparlıyorum Eğer ihtiyacınız varsa bana kalırsa düşünmeden beğendiğiniz bir modeli alabilirsiniz internet üzerindeki fiyatları araştırdığımda çok büyük bir farkla A101'de satışa sunulduğunu fark ettim Tabii şöyle bir olay da var malum teknoloji devrindeyiz artık neredeyse bütün